Evet tuzak hesap ortada. 1500 artı. 1700 desen ne yaptı? 3200. Ee, evin kirasını çıkar. Ne yaptı? 0. Ee, burada eksi yalnız bırakırsak ne olur? x'i öyle değil mi? Bunu hemen yeğenin yanına al. Bunu da al. Şunu da şöyle. olmuyorsun. Olmuyor. Bütçemiz bir türlü el vermiyor ya Allah Allah. Bir çocuklardan 1000 özel okutulmamış şart. Ya Ya da neyse sen hizmeti de açamadın. Ne o kızsa? Hadi kos içinden Doğru dedim. Kendime bu kötülüğü yapmamalıyım. Hatta onu bir tıkarttırayım ki gözüm gönlüm şenlensin. Allah'ım ya Rabbim <gülüyor> ya. Ben sana dedim ben sana. Nerede oldu bizim Oktay sporcumuz? Ne kadar oldu? 37 bin lira oldu. 37 bin lira. Ya şAllah Olmuyor değil mi? Olmuyor tabii. Ben sana dedim ya. Hiç çocuk bizimle neyimize ya? Metin olmayacaktı ya. Metin olmayacaktı. Ya boş konuşma da. Fatma'yı alamayız okuldan. Kız aynı. Fagot çalmayı öğreniyor. Fagot çalmayı mı öğreniyor? Evet. Allah nasıl da özel okul kızımız? Fagot mu çalacak? Çok güzel değil mi? Abi üçü ona almayalım ya. Gelecek neyse alayda. Fagot çalsın bizim kızımız. Ya kızım bırak Allah'ını seversen ya sanki bana üstünü şenlendirecek. Ya ne alakası var ya? Bir kere üçünü şenlendirecek ha. klarnet çalıyor. İşte bak o kadar akıllarda kalmayan bir alet yani. Fagot niye? Ya sen onu bırakma. Ne yapacağız onu söyle. Sınav yapacağız. Nasıl? Bayağı sınav yapacağız. Hangisi daha çok puan olursa özel okulda kalmaya devam edelim. Zaten bunlar sürekli bir sınava girmiyor mu? l var, l var, a var, s var, a var. A-M-K'niz? Eee azıcık mantıklı konuş. Neyse git çıkar gelsin de. Söyleyeyim söylerim ne yapalım ne yapacağız? Fatma, Metin! <gülüyor> Oo. Görmeyeceğim Yok. bir daha odama girdiğini benden izinsiz. O zaman sen de odana girme, görme beni. Kavga etme otuşa, kavga etme. Oturun bakayım çocuklar. Çocuklar, bizim sizinle bir şey konuşmamız lazım. Ayrılıyor musunuz yoksa? Sorun size işte değil bizde mi? Biz size fazla mı iyiyiz? Ben size kalabilirim. Ne diyorsun oğlum lan? Ne bileyim böyle oturttunuz <gülüyor> bir konuşmamız lazım falan deyince ben de ayrıl konuşmaz sandım. Eskine ya Allah. saçmalama oğlum ne alakası var ya? Tüp be tüp vallaha ne güzel ayrılıyorsunuz sanmıştım ya. Ne güzel kendini kafama göre ilgisayar serilikçi yapacaktım. Soracağım ne oldu, neyin var dediklerinde de benim annemle babam aile öğretmeyi deyip haklı çıkacaktır. Lan oğlum, senin ne pis bir hayal dünyan varmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Birini söyleyebilir misiniz artık ne olduğunu? Söyle söyle. Tamam söylüyorum. Çocuklar bu sene mali durumunuz maalesef tek parlak değildir. Ha, o yüzden sizden beni özel okuldan alıp seyret okuma vereceksiniz. Aa ben benim hayatım var, bunu alın. Ya hayır aslında ben olmaz ya. Hem benim arkadaşlarım arasında bir popim var. Evet, benim de bir popim var. Herkesin kendisine göre bir popüsü olmaz sonuçta <gülüyor> değil mi? Bakıyorum da sizin popiniz baya bir kalkmış. Ne popüsü lan? Özel okul popüsü de neymiş? Devlet okulunda popi yok mu? Abi biz devlet okulunda baya pop. Ya kızım bırak Allah'ını seversen ya. Ben de zannettim ki ikisinden birisi sadakarlık yapacak. Ben de vazgeçeceğim. Değil mi? Size sınav yapacağız lan size sınav yapacağız? Hanginiz daha çok puan alırsa o özel okulda kalmaya devam eder. Kalk şimdi içeriden kalk. Yapacak mısın <gülüyor> gibi bir şekilde. <gülüyor> Ağlama. Ya zaten her Evet, ya. evde de sınav alacağız. Hatta sınav kuralları geçerli olacak. Lütfen size sınav soru alalım. Buyurun. Buyurun, buyurun. Suzan Hanım, bir üstü aramasını yapabilir miyiz? Tamam, hemen. Baba, gerek var mı buna? Bana baba deme. Şu an sınavdayız ya. Ne babası ya? Baba diye bir şey yok. Al hadi. Çıkar bakayım Tokay, çıkar çıkar çıkar Telefonu ver, telefonu ver. Aldım, tamam. Güzel. Her şey tamam. Güzel güzel, harika. Sen nereye girdin? Sınava. Şey. Geç kaldım, alamam. Ya o ben bütün yıl bunun için çalışıyorum. Ben bütün yıl bunun için çalışıyorum. <gülüyor> ya mememi sıkma manyak. Saçmasa bana hareketler mi çarpıyorum suatını ha? Bir şey diyeceğim. Gerçekten bütün sene bu sınav için çalışın. Lütfen bir müsamaha gösterseniz. alsak Ahzakoğlu mu sınava? Bellisi misin? Bellisiyim. Güzel gözlerinizin aklına alırım. <gülüyor> Geç otur hadi. Geç otur. Alın sınav kağıtlarını. Evet şimdi kimlikler. Kimlik. Sen evde kimlik edersin? Ee, tedbir baba, ne olur ne olmaz? Vallahi manyak mı Evet, senin kimliğin? Benimki değil ki. O zaman giremezsin sınavına. Koydum. Ay bir dakika, bir dakika, onun kimliği bendeydi. Hemen getiriyorum. Bir dakika. Ha buldum, buldum, tamam. Ay, gidilip diyorum ha, neyse. Evet. <gülüyor> Şimdi sınav kurallarını açıklıyorum. İlk on beş dakika sınavdan çıkmak yok. Son on beş dakika zaten çıkamazsın. Arada çıkmak diye bir şey yok. Sınavdan çıkmak yok. Yok. Evet. Üç yanlış, üç yanlış bir doğruyu götürüyor, geride kat diyen getirmiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde sorular çözelim. Peki istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Ya biz ne yapıyoruz ya? Bunu bırakalım gitsin ya, öyle mi şunu soru soruyor? Ama şu o bakma sözüm bu. Tamam tamam, bana bakın. Işıklar güzelce işaretler dışarı kaçırmak yok, sistem görmüyor ki buradaki sistem ben oluyorum. Tamam mı? Geleceğinizin belirleyicisi bu sınavda sizlere başarılar diliyorum. Evet, buyrun sınav başlasın. Ay hadi çocuklarım, dualarım sizinle tamam mı? Annen güzel yavrularım benim. Sağ hanımefendi lütfen dışarı çıkalım sizi. Tamam Sütürken... tamam kahvaltım pardon. Bir nikahına bakma. Sadece kendi kandırsın. Sadece kendi ben kandıramazım. İsmail bu çocukların sınavı nasıl geçiyor acaba? Azıcık abartmadın mı Suzan? Ay ne bileyim demek sınav gününde böyle olacağım. Allah manyak mıdır ya? Evet kendine arada konuşma. Ay bakayım. Bak. Hoş geldin İzrafa Takan'da. Selamun Aleyküm, Suzan Yenge. <gülüyor> Lütfen bu efendisi söylemini bırakalım. Bırakalım bu imaj, Bu sıfatı ya. Bu bizim imajını da bir yösellik katıyor. Ben bu imajı silmek için her sene kalkıp fönü çektiriyorum. Lütfen bunlar görsün. Size nasıl hitap edeyim? Rafi deyim. Rafi? Rafi ne birisi? Peki ne istedin Rafi? <gülüyor> ne isteyelim ya. Vallahi işimiz gücümüz apartman haydaklarını topluyoruz. Malum siz iki de biraz birikmiş. Allah göstermesin <gülüyor> bir şey mi şey olur. Lan bizimki nasıl birikmiş? Biz her ay düzenli olarak ölü yok. Hüseyi kızım kontrol edelim yavrum. <gülüyor> i̇ki ay önce ödemediğiniz 1.750 lira daha var. İki ay önce gelen %18 priminden adatları 885 TL yapıyor. Bu hesap yapmış olursak... ...3200 TL yapar. Dilerseniz kuru üzerinden, euro, dolar ve ponuz önünden ödeme yapabilirsiniz. Çocuk zehir gibi ya. ya. Vallahi zehir gibi ya, bir de bizim eşitlere bak. Vallahi ya kime çekmemişsin artık, benimle bir alakası yok. Anasına da hiç çekmemiş. Abi sen işi bırakmışsın ya. Hayırlı olsun mu denir, geçmiş olsun mu denir, Bilemedim vallahi. Ne sen nereden biliyorsun, ben sabahına bıraktım Abi vallahi bu saat devdesin. Bir iş vardı dedim, zarf attım, hemen yedin. Zarf atmaz ne demek lan? Karşıların gerçek duygu ve düşüncelerini kasıtlı olarak ortaya koymak için yalancılık, dolandırıcılık, kandırıcılık olmak <Gülüyor> demek. Yemin ediyorum cep sözlüğüm benim ya. Her yerde götürüyorum yanında. Peki Rafi. Biz bu aydatı boy ödemezsek ne olur? He ne olur? Sıkıntı olur. Çık. Yönetim çok katı. Baktım kirayı da geciktirmişsiniz. He tamam onu biz bir şekilde de Tamam sıkıntı değil. Abi bak sen ihmal ediyorsun. Yapma bak adam kızıyor lütfen. Ben tamam Allah Allah. Sanki bana ev sahibi ya. Bana bak. Bana <gülüyor> bunu bıraktım. Esaneye soracak. Çocuğu hangi okulda okuyor? Mahalli okulda okuyorum ben. Devlete sırtımı yasalım. Süper Bak bu bizim iki gerizekalı var ya. Bunlar da özellikle oku ya özellikle oku. Bana bak şey diyeceğim. Bu ikisini sana versem, üstüne de büyük de para versem çocuğa binaz sıkıştırsa, bunu bana vermez misin? Abi vallahi olsa dükkan senin. Ne yapıyorsun abi ya? Böyle şaka mı olur? Şaka yapmak, güldürmek, eğlendirmek, amacıyla karşılarım kırmadan yapılan söz... Bir örnek ver. Örnek veriyorum. Adam bir yarın öleceğim, yarın öleceğim demiş. Yardım söylemiş. <gülüyor> Vallaha mı? İşte Allah'ın hikmeti. Bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Tamam. <gülüyor> tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Sen bana bunu beş dakikanın önüç ver. Beş dakikanın mı? Beş dakikanın önüç sen bana bunu. Tamam olur. Sen geç kızım. Ne sorarsan anlatırsın. <gülüyor> tamam. Yalnız abi fazla yorma. Geçen namı kavgaladığı sabaha kadar anlatıyor, tamam. anlatıyor. İşiniz sıkınca kapının önüne koyun ben onu gel. sağ olasın, et. <gülüyor> Çocukla bırakın sınavı. Bırakamam baba çok iyi gidiyorum. Kaç soru çözdün lan? Hiç ama hiç yoktan iyidir. O laf öyle Allah söyleme Allah manyak biri uçak yapmış gerizekalı bir çocuk yaptı. Bakın bu Buse. Buse sizin hiç uçak etmediniz. Kalmaya çalıştınız. Kalmak için sınavına girdiniz. Özel okulun önünden daha geçmemiş. Geçmedim. Ama ne bileyim ki ikiniz de şu sınavı alt edecek. Bu sekizin bir şey yap bakayım arkadaşlar. Bakın bu da kim? Bakın Bak bak. Aha. Bak daşıyor. İki uzun yumuşukça. A. A noktasna menop tas ne diyor? C. Ben bunu tersten de çözerim. C. Bunu tersten de çözerim. D. Valla doğru herhalde. <gülüyor> ne sandın? Yaprak test Geç, geç otur kızım sen şöyle geç. Evet çocuklar devam edelim mi sınava? Yok, Öyle bakalım. Bıraktık Ya bıraktınız değil mi? <gülüyor> İkimizin arasında bir seçim yapmanıza gerek yok. Olayın benim popimle bile ilgisi yok. Olayın senin popinle başından beri bir ilgisi yoktu gerizekalı kızım. Okuyacağım çocuk her yerde her şartta okur baba ya. Değil mi? Az evvel gördük bunu. Kalkın şöyle bu senin yanına oturun da ağzınızda gözünüzde iki tane zeka yapsın geç. Geç otur. Ya Suzan sen de bana bir kahve yap ya başım çatla. Yapayım hemen. Biz bu fabota kaç para verdik? On bin TL. 15 gün içinde şov yapacaksın bana fabotu. Ben ne söyleyeyim ya? Öttüreceksin o fabotu ben bilmem. Allah Nasıl yapıyorsun ya bunları? Çok kolay. İnternete soruyorum. Hemen cevap veriyor. Geçen gün sordum. Dünyada yalnız mıyız dedim. Bir baktım yedi milyar insan varmış. Yalnız değiliz. Çok ilginç ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani x'e değer veriyorsun ya. Onu karşıya atarken hata şurada yapıyoruz. x'e verdiğinde üçte birini kendine versen belki de problemi hiç yaşamayacaksın. Ha, demek ki x'e 15 versek onun üçte işte biri 10 zaten. <gülüyor> Hayır kardeşim üçte biri sekiz. Ya kardeşim matematikten anlamadın gibi tarihten de anlamıyorsun ha. Geçen gün İstanbul'u kim fethetti dedim Fatih Terim dedi. Fatih Terim bir kere İtalya'yı fethetti. Al <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yerde siz. Yanlış olmasın ben size söyleyeyim. Ha bu arada önemli olan özel okula veya devlet okuluna gitmeniz değil. Önemli olan sizsiniz gençler. Bir ben getirdim, hadi baba. Evet baba, oh be sonunda benim bir evim oldu ve baba tarafını davet ettim, İnanamıyorum ya. Öyle çocukluğunda hep beraber yemek yediğimiz günleri çok özledim halacığım ya. Oy halam benim, bu halasının kuzusu yemin ediyorum Mustafa, gururum bu kız benim ya. Baksana büyümüş, koskocaman olmuş, üstüne üstlük bile baba tarafını evine davet ediyor. Ablacığım, böyle 23 yıl bağla lokmayla besle, büyüt böyle kendi evini kursun. Kendi işinde çalışmaya başlasın, hayatını kursun, bizi arlasın. Değil ya, düşün. Ya bir de çocukla işe güce başlayınca inanılmaz bir para artıyor biliyor musun? Ben şimdi o artan parayla yazlık alacağım ya. En büyük hayalimi gerçekleştiriyorum. Aşk olsun baba ya, ben de harcıyorum ki? İşte senden artan parayla yazlık alıyorum, düşün yani. <gülüyor> Mustafa tamam tamam istersen tamam. abartmayalım. Bak çocuğum mis gibi sofra hazırlamış. Hadi oturalım hep birlikte yemek yiyelim. Tamam. <gülüyor> Aa bir dakika abim gelecek bir abim gelecek. Doğru. Geldi <gülüyor> birey. Ay, Ay almasın gülüm. Canım. canım abim canım abim. <gülüyor> Görüşemiyoruz be abi. Ya canım yeğenim çağırma gelmez mi? Dur dur kapatma ya yengen de gelecek. <gülüyor> yengen de mi geliyor? Abi. Ya abi ne bileyim ya biz böyle afacan arası, arası bir ara toplan demiştim. Ya ben Ayşe'ye ağasını bile çağırmadım ya. Evet ya. ya. Yengen sizi bırakın ya çok severim sizi. Ya Nazma amcanın düğününde hepinizden nefret ediyorum. diye bağırdık bize. Canım öyle demek istemiyorum. O şey demek istedim. Şey. Ne? Hani şeyini boş ver canım. Onun sizin bilmediğiniz çok şey var onun. Size göstermeyelim. Sağa gösteriyor yani. Yok, bana da geldi. Onun kendinin bile bilmediği tanımı var canım boş ver. Ne gibi? Ya neymişsin boş ver ya. Heh, bak Bak, sizi çok seviyor. Onun için gene kendini çocuklar dedi. Pastadan gibi şeyler lazım dedi. Aç kalmasınlar dedi. Gelin ona tamam. şimdi. He. Hey. Tabii, tabii. Herkese merhaba canım. Benim. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin yenge, yenge hoş, hoş geldin, geldin, hoş geldin. Ay ben seni ne kadar özlemişim, iyi ki demişsin yenge sen de gel. Ay bir dakika ya. siz bana demediniz ki ben Fikri'nin mesajlarını okudum da öyle gel. Ya istemiyorsunuz vallahi. Neyse tamam yok, yok yok, öyle şey yapalım yenge. Gel, gel. gel. Ya vallahi Ayşe'cim gerçekten sizin arca konuşacaklarınız bir şeyler var. Ne bileyim ailecek birilerinin arkasından atıp tutmayı seviyorsunuz. Şimdi belki benim de arkamdan konuşmak istersiniz. Gideyim var ben rahat rahat arkamdan konuşma. Vallahi ben rahatsız etmeyeyim. E Mişel niye arkadan atıp tutalım ya? Aynı, of aynen. abartma tamam, bak çocuğum ne kadar güzel sofra hazırlamış. Hadi e, gel bari sen de otur, yemek yiyelim. Hadi tamam gelin. Gelin Mişel anne gel. Sen filan çık filan. Ay şöyle ortaya oturayım. <gülüyor> ne farkı yok. Yap. Aa yenge sen bize pasta mı aldın? Niye zahmet ettin ki? Yok bir tanem ben kendime poğaç O kadar açım ki vallahi. Sen şimdi güzel yemek yapmışsın da ben aşırı yağlı yemekler yemiyorum ki. Yiyemem. Yemiyorum vallahi gerçekten. Asla güzelim benim, asla. Şimdi <gülüyor> biz hep sana diyoruz ya, sen halana çekmişsin. Ben senin yemek yapman da halana çekmiştim diye. Ben o yüzden öyle söylemeyeyim gece. Emişen, yemeklerimin nesi varmış? Senin yemeklerin on numara, senin yemeklerin mükemmel. Ben hep dışarıdan duyuyorum senin yemeklerin harika. Elin yedi kat yabancı senin yemeklerini uyuyor. Ama bir akrabanın önüne iki lokma koymadan için... Ben öyle söyledim yani, ben şimdi kimden ne duyduysam onu söylüyorum. Ama şimdi hemşen hani Gülşen çalışıyor ya, hani o çalıştığı için biz de çok gidemiyoruz. Hani ondan öyle, şu, şu olmuş olan. Yani. Ya tamam canım, şimdi meşgul bu kadın. Meşgul, meşgul yani, şimdi. anladın mı? Bu kadının da bir sürü işi var. Bu Gülşen var. niye üzülüyorsun ya? Bu kadın da dünyayı geziyor. Hmm. Kim onun kadar dünyayı gezdi? Hmm. Vallahi seninle gurur duyuyorum, gerçekten. Teşekkür ediyorum ama biliyorsun ki benim işim bu. Seyahat yazarıyım. Gerçekten çok güzel. Hatta de arkasın sevgili ablacığım. Sağ ol canım. Ben de hep seni örnek aldım halacığım ya. Ne güzel bütün dünyayı geziyorsun, görüyorsun vallahi bravo. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Sana helal olsun. Hasta anam var demedin. Yatalak anam var demedin. Nasıl sabahan var dedin gittin. Ailenin sapı, fikri bakar dedin. Sana helal olsun. Demek gurur duyuyorsun. <gülüyor> Ya Gerçekten sizin bu birbiriniz olan kitlemeleriniz. Ben gerekler beni izleyecektim kitlemelerin. Niye ben çıktım? Ne nesiniz? Vallahi hepinizden ayrı ayrı gurur duyuyorum. Evet. Evim de çok güzel ya değil mi amca? Tabii canım çok güzel. Kime animasyon ediyorsun ya diye biliyor musun sen? Yani aidatlarım birazcık yüksek, öyle bir şekilde çalışıp ödeyeceğim artık. Evet, Kızım ben... lütfen, ta bize destek oluyoruz ama ya ben şu an sıkışım, şey yaptım için şey yapıyorum. Ya Mustafa abicim lütfen. Biz bir aileyiz, birbirimize destek olmak zorundayız. Ben seninle de ayrıca gurur duyuyorum. Sağ ol sağ ol. Niye biliyor musun Mustafa abi? Sen demiyorsun ki kızım eve çıkmış, bir aylık kirasını ben ödeyeyim demiyorsun. 56 yaşında baba, saçı sakalı boyatıyorsun. Sen de kahtalı mıç olmaya çalışıyorsun. Aa, kahtalı mıçı. Sus Fikri, sus. Bir şey diyorum <gülüyor> burada. Sen de sakın babamdan bir şey isteme kızım. Bu saf amcam burada oturuyor yüzde biz sana yardım ederiz vallahi. Vallahi iyi. Söylesene beş süre göndersin gerçekten. Ben de Zaten böyle saçma sapan şeyleri harcamaya bayılır. <gülüyor> Gidersin kendine bir tane havlu alırsın. Teşekkür sağ ederim yengecim ben öyle bir şey istemiyorum sağ ol. Ya Ayşeciğim lütfen. Sen ödeyebilir miyim ödeyemez miyim diye gelmiş ki üç artı biraya çıkmışsın. Bizim de çocuğumuz okudu ama biz kimseden bir kuruş yardım görmedik. Ama ben yaparım, çünkü biz bu ailenin enayisiyiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> enayisiyiz dedim, enayisiyiz dedim, açıktım. Esnafım, açarım esnafım. Biz enayisi miyiz bu ailenin fikri? Yani hani, kolunu ya, öyle şey sen çok tatlı, yani, boş ver <gülüyor> sen ya. Yeter ama bak, böyle dolaylı anlatım yoluyla laf sokmakta bir yere kadar, artık yemiyor. On yıldır bir araya geliyoruz. Hep bir kavga, hep bir çirkinlik. Yeter mekbulim. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Kusura bakma yani Gülşen'cim de. Siz benim paralarımla ev sahibi oldunuz. Ben bir kelime ettim mi? Ha şimdi ettin ya. Heh. Ya siz nankörsünüz ya. Siz vallahi nankörsünüz. Sizden adam olmaz. Siz İstanbul'a geldiğinizde oturacak koltuğunuz yoktu. İkimi der gönderdim. Sizi ishal olmaktan kurtar. Bunlar ne çabuk unutuluyor ya? Gönderdin de yeşe yaradı be kadın. Evim yapılıyor diye üç ay bizde kaldım ya. Üç ay. Kaldım da açlıktan ölüyordum kadın. <gülüyor> İnanamıyorum ben böyle bir yalan görmedim. Bu kadın bizde kaldığı zaman et yemekten gut oldu gut. Keşke ölseydim de sen Keşke. de gelseydim. Keşke sen de ölseydin biliyor musun? Ya ben bu aile için saçımı sükürge ediyorum. Canımı veriyorum şu kötü gülşen kadın kadar değerim yok. Ya tamam yenge ya, bırakır mısın şu dramı? Şurada kırk yılda bir toplandık içten içe güç ver. <gülüyor> özür dilerim bir tane. Ay vallahi çok özür dilerim bir tane. Evin eksikliğini görelim diye yaptığın yalandan toplantıyı duydum. Affet beni. Ama ya Ya yorma kız aklı. Yok bir tane. Sen şimdi liste yapmıştın. Ver elimize. Vallahi ver. Yerim. Sen ne istiyorsan bu mal amcan sana alsın bu saf amcan para basıyor Aa, bu, an, an, an, an, an, sa, an. saf amcan para alsın sen bu amcanın iste kızım. Ya aynı şey planız yok gibi yani evde? <gülüyor> Allah bu mal gördüyün eksik. Senin eksikini biz <gülüyor> görelim, Baban gitsin yazlık al. Bir tane. Ya <gülüyor> yenge lütfen ama ya şu aştey ya bilim bir yazlık sahibi olacağız niyetlenmişiz. Bir manevi bağ kurmuşsun, yaptığın iş değil ya, vallahi bozuluyom ya. Küsme, küsme. vallahi küsüyom ya. Ya Mustafa abiciğim, Allah aşkına bak, darılırım. Lütfen. Sen ev al, biz gelip seni temizleyelim, vallahi. Sen ev al, ben gelip senin evini temizleyeyim. Gerçekten sen hiç utanma, gerçekten. Ya siz bu rezil rezdiriniz, sahipsiniz, dikkat edilsin Allah ya. Sen? Sen benim ailemle nasıl böyle konuşursun <gülüyor> be? <gülüyor> Çabuk mu insanlardan özür dileyeceksin? Yoksa, anlarımım kendimi. Bana şey çağırın mı dedin? Bana yapma ne işin? Yol yol yol yol. Kendimi açma. Kendi, açma. Açma. Açma. Neydi? Hayırlı. Seç. Ben bu ailemiz? Siz benimle ben nasıl Aynı. konuşuyorsunuz ben? Siz bizim ailemizi köşkanıyorsunuz. Ben bir daha da bu aileyle görüşmeyeceğim aşkım. Sana helal olsun. Tamam. <gülüyor> Uçak ile akımı 10 metre kala kurtardım. Vallahi kurtardım. Ya ne oluyor ya? Neden böyle biz bir araya gelemedi? Neden böyle oldu? Sana bir sır vereyim küçük kız. Eğer bir aile bir yengeye düşmezse o aile dağılmaya mahkumdur. Yürü bir Ne Yürü. Şu cevaplara bak ya. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Biz bunlara hiç bir ders anlatmadık. Hiçbir şey öğretemedik. Arkadaşlar. Yedinci soru. Doğruduruz yapan hiç kimse yok. Fakat konuyu işlerden kaç kere hatırlattım size. Bu soru karşınıza çıkabilir dedim. Fakat hiç biriniz dikkat etmemişsiniz. Hocam yedinci soru neydi? Gayet basit bir soru. Büyükşehir'e kime aittir? Hocam ben o soruyu cevapladım. Cevapladın mı? Peki bakalım öyleyse her şey. Hocam.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 Yavaş yavaş çıkıyor da ondan. Ayaklarında bir arıza var ki öyle söyleyeyim. Kim söylemiş acaba? Hayır amca. <gülüyor> hocam niçin bana öyle anlam anlamına bakıyorsunuz? Galip bir durum mu var? Sence? Bence gayet normal hocam. <gülüyor> Düşünce özgürlüğü denen bir şey var. Kendi <gülüyor> yani yorumumu katıyorum. Öyleyse devam edelim Hüseyinci'm orijinal yorumunu okumaya. Bu şiiri farklı bakış açısıyla şöyle de yorumlayabiliriz. Kozluk değnekleri var kadının. Asansör falan da yok.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 Ağır ağır çıkacaksın bu asansörden. Pantolonla yaprak desenleri. Arkadaşı semaya anlat başından geçen yere. Bakın nasıl da döktürmüşüm ama bu kağıda yüz değil bin verilir bin. Fazla seviyem de Yüseyiciğim sıfır. Çok şakacısınız hocam. Şu kağıdı okuyup bir an önce kaldıralım. Bir gören olursa rezil olduk demek. Hocam siz bu kağıda puan vermiyor musunuz? Vermiyorum değil veremiyorum evladım. Cevaba benzeyen cevabımsı, cevabın mıtırak bir şeyler olsa yine bir miktar verecektim. Ama yazdıklarının cevapla yakından uzaktan alakası yok. Hocam ağa dökkan neredeyse doğmuş durumda. Bari elemeyi göz nuru, fikir hamallığı deyip puan verseydiniz. Şu elinde tuttuğum yazılı kağıdı yüz üzerinden sıfır olmasına rağmen... Son zamanlardaki yani gözeterek 30 veriyorum. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Lütfen evladım. hadi hadi Yapma hocam, etme ya. hocam. Bu ders direkt geçmem gerekiyor. Telafi sınavlarını sıkı bir hazırlık yaparsın geçersin Geçeriz. Ben sorular <gülüyor> soracağım zaten. Hocam sıkı bir bitir. Çalışmaktan ziyade, sıkı <güler> bir pazarlığa ne dersiniz? Hüseyinciğim, biz tüccar değiliz ki. Eğitimciyiz. A4, aşağıya. Alacağınız olsun hocam. En sevmiş hocamydım. Şimdi gözünden düşmesin. Aynı söz verdince olay hocasına da söylemişsin evladım. Söyledim tabii. Hiç çeyrenin anlamıyorsunuz ki. Oğlum ona dil döbme, kemik harcadığın kadar oturup çalışsan bu iş biter zaten. Hocam yakında evde eştiyor musunuz? Eşyalarını taşımaya yardım ederiz. Bizim ekibimiz de toplar gelir. Pazarlık yok üşeyim lütfen. Elveda hocam. Son görüşmemiz olabilir. Uzak bir yere taşın mı çıkıyorsunuz? Çok uzak. Dönüşte görüşürüz Hüseyin. Işte. Gideceğim uzak yani dönüşü yok. Nasıl? Anlamadım. mı? Anlaşılmayacak bir şey yok hocam. Biletler sadece ya. gidiş sizin kesinlikle. Dönüşte bilet yok. Telafi sınavlarında görüşmek üzere işleyicim. Lütfen seni dışarıya alalım. Birinci dönem bütün notları zayıf olduğu halde geçen not verdim. Şaşırdığı diye düşündüm. Fakat ben böyle yapınca kitap defter de geçirmez oldu. İyi günler efendim. İyi günler hanımefendi. Buyurun. Siz Hüseyin'le Ayşe şanacaksınız. Evet, evet buyurun benim. Siz de oynayın. Bizim Hüseyin'e zayıf not vermişsiniz herhalde. Şey, öyle demeyelim de kendisi zayıf not aldı diyelim daha doğru olur. Bir şey diyeceğim. Bizim bu çocuğu geçirseniz nasıl olur? Çok güzel olur. Telafi sınavlarına çalışsın kesin geçer. Kolay soracakmış. Şimdi direkt geçsin. Fakat hafandı ha, yazıdan çok düşük not aldı. Geçecek durumda olsaydı ben zaten gerekeni yapardım. Şimdi gene yapmıyor öğretmen ama. Neyi? Gerekeni? E yaptı.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 Vallahi beni bile şu an okuma isteğim geldi. Çok güzel, keşke aynı istek Hüseyin'de de olsa. Olur olur, bana okuma şeyi geldi ya, kısa bir süre sonra Hüseyin'e de gelir siz hiç merak etmeyin, o iş bende. Sınavı geçsin yeter. Telefiz sağlığıyla çalışıp geçecek efendim. Şimdi geçsin efendim. Olmaz efendim. Olsun efendim, geçsin efendim. Söyleyeceğimi söyledim efendim. lütfen. Olur de hadi. Bir saat dildiği döküyorum, alttan alıyorum, olmaz diyorsun. Allah'ım ne ya. ya sanki bir şey istedim ya. bir olmalı. Yahu çişim yok, çişim yok. Gelmeden önce helaya uğradım diyorum. Konuyu değiştirelim diyorum. Konuyu. Eşek sıpası. Nasıl? Aa ah, eşek sıpası. Ah. Hayriye teyze, yaşına başına hürmetimiz hürmetimiz var. Anla abartın. Benim torun bu Hüseyin var ya, bu eşek sıpası senin yaptığın ithanlardan geçememiş her yer. Evet doğru. Ah.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 Ben küçük yaşta kerratı belledim biliyor musun? Neyi belledim? Kerratı kerratı belledim. Ha çarpım tablosunu diyorsun. Eskiden çarpım tablosuna kerrat bellirdi değil mi? Ben bilmiyorum ben bilmiyorum. Neyse işte oraya geç. Birden yirmiye kadar hata yapmadan saymayı bilirim. Bizim tülale çok akıllı. Ama bu man kafaların hiçbiri bizden tarafa çekmemiş. Hepsi ana sıkılıklı bunların. Neyse işte uzun lafın kısası biz olayına kolayna bakıvermiş. Hayriye teyze, seni kırmak istemiyorum ancak. Ancası gancası yok, duymamış olayım. Gözüm açık gidecek, geçir şu olanı. Bir galem oynat ver çabuk. Hayriye teyze lütfen. <gülüyor> ne aksi bir kadınsın ya Hüseyin. Sen de benim koca tarafına çekmişsin. Ben gidiyorum, hallet bu işi. Sana da güveniyorum muallim Haydi. Güle güle Hayriye Sağlıcakla kal. Güle güle. Ay, ay. Ah Hüseyin ah. beni ne hallere soktun evladım ya. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Ben mahalle muhtarı Raşit Külden. O okulda şiş alacak adında bir hoca varmış ona baktıydım. Memnun oldum, Buyurun benim. Şöyle oturun. Yok hocam, oturmayacağım. İşim acele. Maruzatım bir girip gideceğim. Buyurun. Ben ermiş adamım, ermiş. Benim kabrimi ziyaret yapmaları lazım. Ben o sene öncesinden bilmiyordum böyle olacağını. Muhtarım kusura bakma ama söylediklerinden bir şey anlamadım. Vallahi ben söyledim. Anasına da söyledim, babasına da söyledim. Beni dinlemedi mi? Ben. Muhtarım ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Ya şu çocuk Hüseyin. Ne olmuş Hüseyin'e? Senin dersinde notları kötüymüş. Allah Allah bu işler sana ne Ya falan... bana ne olur mu? Demek bu iş sana da intikal etti. Tabii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 Kırmadığın can, doğuşmediği çocuk. Anladı ya. Ya bu akşama kadar sörmeyi iyi bir taş bu ya. Ay bak bunu bilmiyordum. Çok iyiydi. Tabii. Ya bu araya küçükken böyle arabaların sibok kapaklarını söker söker tekerlerin havasını indirdi bunalısız. Hocam siz bunu geçin. ki. Bu aran yantarlı gibi yerlere gitsin ya. Da. Yeter de bizim çektiğimiz o biraz da çeksin. Muhtarım karışmayın bu işe beni anlayın. Ya siz de beni anlayın sayın hocam. Vallahi ya. Bak hocam sen bu çocuğu geçin. Hem eğitim zamiası hem de mahallem mi çocuğun belasına kurtulsun ya. Vallahi hocam ben diyeceğim dedim. Artık o da size mi almışmış? Sözlerimi dikkate alacağınızı ümit ederek sözlerime son veriyor. Elveda diyorum sayın hocam. Hüseyin, beni ne hallere soktun evladım ya? Senin sayende beni tanımayan, bilmeyen kimse kalmadı. Hırsız tam meclise kadar gitti. Allah Allah, sanki gözümün önünde duruyor.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 Teşekkür ederim deme evladım, sağ ol deme, teşekkür ederim deme, hiçbir şey deme bana. <gülüyor> sağ ol demeye de gelmedim ki. Niye geldin o zaman? <gülüyor> Hocam madem beni geçirmeye geçirdiniz, bari elli vereceğinize 70 80 verseydin de teşekkür <gülüyor> belgesi asaydım. Allah'ım bu çocuk beni çıldırtacak. Hüseyin git artık, yeter bak senden çocuğum, git artık. Delirteceksin beni ya. Delirtecek beni. Ha Delirdim ben herhalde. istemiş olabilir. Olabilir. O zaman pilançoyu kompire etmemiz lazım. Arkadaşlar senin dekai skecler çıkma. Bedline'a de... göre all sports etmiş. Üretim departmanızı düşretmezsek prosesin gerisinde kalıp altımız edebiyiz. Bu da bizim motivation'ımızın da nedendir. Hemen bir toplantı set edip, şefk bunu üretelim derim. Çok doğru. <gülüyor> Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldin. Buyurun evet. otur mu? Bahadır, sen ne yapıyorsun? Krof çek yapıyorum efendim. Tabii, kros çekmek lazım. O çok önemli. Şimdi arkadaşlar, anlamadım benim beynimi kemirerek mi diyor? Hani benim beynimi kemir kemir kemir diyor. Hani öyle bir durum var. Şey var ama ne o? Ben çözemedim. Neyse şimdi şirketin durumunu anlatın bakalım. Ne oluyor, neler oluyor? Efendim. Geçen ayın datalarla basa ettiğimiz zaman tot olarak marjinal faydalarımızın nominal değerlerimizin altına düştüğünü görüyoruz. Ayrıca sektöre az, az baktığımızda kur değerlerinin komparse ettiğimizde birbiriyle komparne etmediğini görüyoruz. Ve burada ilk bir şekilde eniyodu iyi resurs, alamıyoruz. Efendim benim bu noktada önerim pozisyonumuzu altı soru setmek olacak. Zaten klinklarımızla yaptığımız set ettiğimiz görüşmelerde bunun farkına varabilir. Bilmem anlatabiliyor Şefet Bey. Hayır anlatamadınız. Şeket belirisinde hiçbir şey anlamadım. Efendim dersiniz çok çokalıkları toplantıdan sonra sizi belirleyebilirdim. Bak. Oğlum sen ne diyorsun? Oğlum brief ne lan? Brief ne lan? Oğlum crime ne lan? De. Kreit de. Kreit de. lan? Oğlum kamp olsun. Ne, de. de. ne demek sakin? De. Oğlum crime ne? Crime ne? Brief mi? Oğlum. Lan biz burada sucuk satıyoruz. Sucuk sucuk anladın mı? Sucuk oğlum. Bu sucuğu çekle demez. Bunun yakarsın artık. Vanarsin ekmeği bir güzel etsin. Sucuk brief edilmez. Kendi yanında pişer sucuk ya. Ya biz sucuk mu satıyorduk ya? <gülüyor> Allah'ın salığına bak. Allah'ın salığına daha ne sattığını bilmiyor. Ben de buna para veriyorum. Hı. Lan 6 Euro'lu iş şirketi açalım. Daha hızlıdan bir sucuk lafı duymadık bak. Olur mu efendim? Bir sonra hafta toplantı set edelim. <gülüyor> Şirketin geleceğini konuşmuyor muyuz? Bitti. Oğlum senin silaleli set edelim lan. Oğlum toplantı yapıyorsunuz da. Şirketi mi kurtarıyorsunuz? Anamamı seviyorsunuz Ben anlamıyorum ki. <gülüyor> şevket Bey, Şevket Bey lütfen bakın. Şimdi size güzelce açıklayacağım. Şimdi biz Şevket çocuklarını Bir Dünya Mevruf'u yapmaya çalışıyoruz efendim. Bu konuyla ilgili bir takım mitinglerimizle ilgili bir ekleyin iki arkadaşım size post edecekti. Post ettim efendim, mailledim, Sizi de CC'ye ekledim. Baklar ha? lan işte. şimdi, de CC'ye ekledim? Ya bile bir cifre diyoruz, ben bir şey anlamıyorum ki. Efendim benim noktamda da mevruf derseniz de okuyabilirim size. Sen sus bak hadi. sana ayrıca akıcım Bahadır. Rambar söylediklerimi de yazıyor. Bak, dövdüklerimi de yazıyor, Allah'ın salanı. Oku bakayım ince bana ne yollamış. Şevket Bey, sel ettiğimiz meetikloklara ektedir. FGI, İYÇ, TSK gönderen İngi sel. Bu sondaki FGI, İYÇ, TŞK ne ya Bahri? Şevket Bey, FGI hmm. for information, yani bilginize, İYÇ'e iyi çalışmalar, TŞK'dir. Teşekkür Teşekkürler. İngi sel benimle dalga mı geçiyorsun? Hmm? Allah'ım yarabbim. Lan burası bir iştir be. Ulan bakın, bugün bu odadaki herkes tek tek ne iş yaptığını bana söyleyecek ya. Lan benim 300 tane personelim var. Ne iş yaptıklarını bilmiyorum ben. Ama ne bilim ki öğreneceğim. Nezaket söyle bakalım kızım sen ne iş yapıyorsun? Kurumsal marketin üzerine <gülüyor> bu rep vererek çeketme organizatoruyum. Sultanahmetko sütlü sütlü merrof var. Al, kal, kızı bana ulaştıra düzgün şöyle şimdi. Bende bilmiyorum. Bilmiyor. Peki sen ne iş yapıyorsun oğlum? Meni ediyorum senin sütlü Bağışılır, bağışılır, bağışılır, sen bağışılır oynadın bilecek bilecek, bağışılır mı onu? Çıldıracağım lan, oğlum Türkçe söylüyor, ne iş yapıyorsun Fikri? Müdür yardımcısı. Aha, benim yardımcım mı var? Lan, daha kim kimin, ne iş yaptığını bilmiyor, ben de size para veriyorum ha. Allah'ım yarabbim, ben de niye para vereyim acaba Fikri var mı Fikri yapmışsın? Efendim, biz şimdi şirketin marka böyle için Allah. Zaten Nezaket arkadaşımız şirketin Şevket'in 9.20'leri yeni. yeni bir slogan buldular. şimdi. Hmm. Hmm, çok merak ettim sloganı efendim. Nezaket Hanım. Nezaket anlat kızım ya, dinliyorum. <gülüyor> Siz de kendinize sucuk yiyorum mu diyorsunuz? Evet. <gülüyor> Sucuğun adını değiştirmeye geldik. Şevket'in sucukları. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> iki tane sonuç. Evet, evet ve çok emindim. Bu yüzden ben de tüm çalışmalar tamamla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 ben bir Amerikan alırım lütfen. <gülüyor> Amerikanlı iki olsun efendim. Süt yanda lütfen. Ben de ayrıca bir aysmak istiyorum. Yalnız lütfen light olsun. içine kesinlikle double koymasın. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Aa, ben vazgeçtim. Benim bir de aysmakla light olsun. Ama şekeri... Aa Şevket Bey benim Amerikanlı sütür lütfen. Benimki double olsun lütfen. Kapa Hamid kapa. <gülüyor> Bu sipariş bize aşar Hamid. Hamid kapa. Durla dur kapatma. Şimdi Hamid'im sen bize... altı tane... Taze taze, sıcak sıcak şu kaçakça çay de bizi çekiyor. He kaçak tavşanlar olsun. Tamam. Efendim, ben bir şey sipariş etmedim. Vallahi içme. Serhat, şey, sen oldu mu? Olmaz. Aç mıdır ol, lan, çekepçin olup İtalyan İtalyan'ı etmesin. Lan bu nasıl bir iştir ya? Lan arkada. Lan biz burada sucuk satıyoruz, sucuk sucuk anladın mı? Yordun lan. Aranızda bu sucuktan yiyin var mı? Şey... Ben veganım beni kan tutuyor o yüzden yiyemiyorum. Evet. Ben de suşi yiyorum. Sucuk. Ben sucuk yemiyorum. Belli ben hayvan salkıda olarak sadece balık tüketiyorum. Ya yiyemiyorsunuz siz bir sucuk. Şey Yahu. Ben bir kere yemiştim. Çok, dağıt çok dağıt güzel. Çok ben zaten adım aldım. Anlamıştık. İşte, Bekleyin şimdi. Alo. Bana Fatma Usta'yı yollayın. Tamam, yani Şevket Bey pek de abartılacak bir Ş şey yok. Evet. Yani bakın Şevket Bey ortada çok daha abartılacak bir durum yok. Kesinlikle Değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın Aynen. her şey Aynen. bir puşa bakıyor. Yani şimdi şirketi domine edersek piyasayı kurtarabiliriz. Dediğim gibi her şey bir puşa bakıyor. Aynen. Aynen. Ben de şimdi sizi puşa Bey. edeceğim. Doğru doğru. Hoş geldin Fatma gel hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şevket Bey bir, bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Küçük su birikinti ne denir arkadaşlar? Küçük şey su ne denir arkadaşlar? Küçük su. Gördük tabii ki de. Hayır sucuk. <gülüyor> Anlatçının olmuyor senin. <gülüyor> Şevket Bey bu kim? Fatma sen kimsin? Kasaba. Bir daha söyle. Kasaba. Bir daha söyle. Kasaba. Canımsın. Fatma Usta. Soruma sahip sen kaçlamışsın? 4.200 TL veriyorum valla Peki sen kaçlamışsın? 30.000 Bir daha söyle 30.000 Bir daha söyle 30.000 30 Lan bir Bak daha Usta dur usta ya Usta sen onu boşver <gülüyor> Bak şimdi Usta benim dedi Bak hepsini alıyorsun Mezbahaya götürürüz. Bunlar senin yeni çıraklar. Ekleri e şey senin pastırmalar. Şevket ya! Nasıl kesersin? Anlıyor musunuz? <gülüyor> Kendi Allah'ım yarabbim. ama ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorum? Şimdi sızası iş yapanlara push ediyoruz. Bugüne kadar marka dediniz, marketing dediniz, satıştan başka bir şey bilmediniz. Aslında herkese emekçinin adından anlamay. Herkes et kesmiyor yürü. Biz de şeyiz. Biz Bakın, bakın, please. Ben veganım. Beni kan tutuyor. Ben et el yani. değil, elma bile kesem keserim. Yapmayın. Ya fazla katlar buradan yap. <gülüyor> ya bunu <gülüyor> al <gülüyor> ya. Yapma dur. Gene bir karıştı. Ama bakın, ya zaten et değil. Otla keser. Otla keser. Lan bu nasıl pişiriyor? Allah'ım sen bana sabır ver. Lan ben Elin cevuru, elin ecnebisi, Türkçe bozacak diye korkarken bizim kendi çocuklarımız Türkçe'yi katlediyor. da buraya yazıyorum. Bu saatten sonra ana dilinin Türkçesini adam akıllı konuşmayan kimse o masaya oturamaz. Bravo! Bravo! Evet, sevgili programımız burada son bulmuştuk. Ee, bizi yalnız bırakmadığınız için hepimize çok çok çok teşekkür ettik. Evet, evet, evet. Oyuncu arkadaşlarını sahneye davet edeceğim. Oyuncu sahne hocam, hocam, <gülüyor> <gülüyor> <Aslıyorum> arkadaşlar hocam buyurun hocam böyle gelir istersiniz. Hoş geldiniz. El şerifi, el şerda, el şerda. Geldiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız. Şişe Cumhurbaşkanı geçer mi? Gerçekten Ayşe'sinin karşısında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>